Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteni karşınızdayız. Ben de Eczemel haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23.44'e kadar bu ekranlarda güncel çıkan gelişmeleri için paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir hatırlatacak olursak. ellan Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, link elin Haber, Yay Tarık Haber, Bumble Tarık Haber, Instagram Cilmaz Zeytin kanalı Taipei'miş. 08 YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesapları da yayında izleyebilirsiniz. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıyacak olursak e Bir kolaylık bir kolaylık kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up Canlı yayında yayındayız Up Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'de yayındayız. Like kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. birden bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter daha sosyal e, sohbet odalarında. Şöyle değerli dostlar. Diğer kanalımız non-live'da yayındayız değerli izleyenler non-live kanalımız Tarık Haber bizlere ulaşabilirsiniz. 23.44'te kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bakan Kocanan Özdağ'ın tepki geldi. Düzeltmeniz için aradım. Sataş, sataştınız dedi. Bakan Kocanın Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki geldi. Düzeltmeniz için sizi aradım. Sataştınız dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı bir paylaşımda Reyhan Devlet Hastanesi'nde iki acil nöbetçi doktorunda Suriyeli olduğu iddialarına yer vermiş ve dikkat çeken ifade kullanmıştı. Özdağ daha sonra Sağlık Bakanı Fahreddin kocanın kendisini arayıp acil servisteki dört doktorun ikisinin Türk ikisinin Suriye kökenli olduğunu söylediğini duyurmuştu. Özdağ'ın paylaşımında kullandığı bazı ifadelere bakan kocadan tepki geldi. Bakan koca bakan arkadaşıma sataştınız dedi. Bakan kocadan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki. Düzeltmeniz için sizi aradım. Sataştınız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı bir paylaşımda Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde iki acil yönetçi doktorunun da Suriyeli olduğu iddialarına yer vermiş ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Özdağ, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayıp acil servisteki dört doktorun ikisinin Türk, ikisinin Suriye kökenli olduğunu söylediğini uyurmuştu. Özdağ'ın paylaşımında kullandığı bazı ifadelere Bakan Koca'dan tepki geldi. Bakan Koca bakan arkadaşıma sataştınız dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özda, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Özda, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin iki acil nöbetçi doktorunun da Suriyeli olduğu, Türkçe bilmedikleri ve ne dediklerinin anlaşılmadığı şeklindeki iddiaların yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Özda paylaştığı bu iddialara Türk insanının kendi ülkesinde ikinci sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapların üstün insan Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor, herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak notunu düşmüştü. Fahrettin Koca beni arayın. Bugün Özda, bu açıklamasıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Özda paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve acil serviste dört doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk, İkisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını söylediğini duyuldu. Özdağ söz konusu paylaşımında Sağlık Bakanı Sayın Fer Koca beni arayarak acil serviste dört doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik ifadeleri yer aldı. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez. Özdağ'ın paylaşımında bütün bakanların küfürbaz olmadığını öğrendik şeklindeki ifadelerine bakan kocadan tepki geldi. Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seyney Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradı. Hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma taştınız Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez, dedi. Seyney Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım. Hatırınızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma taştınız Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez. TİKİS evet. Doktor Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, 7, 2022. Özdağ'dan yanık geldi. Bakan kocanın açıklamasına Özdağ'dan hızla yanık geldi. Özda, bakan kocaya verdiği yanıtta verdiğiniz bilgiyi kamuoyu ile paylaştım. Teşekkür ettim. Sizin ile alakası yok. Benimle var. Nezaket dersi vermeniz gereken ben değilim. Ayrıca ben hata yapmadım. Vatandaşın derdini nakletti. Sizin aramanız gereken Reyhanlıda sayıları iyice azalmış Türk vatandaşları ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahver bir terimimiz devam ediyor yaklaşık 23-44'e kadar değerli izleyenler. Gold Show'u show e, kaldı yarın devam ediyor. Türkiye şu anda 3-0 Litvanya'yı dağıtıyor değerli yerler. İlk yarın sonucu 2-0'du ve şu anda 58. dakika oynanıyor. E, karşılaşma Türkiye e, üstünlüğü ile replasmanda 3-0 devam ediyor. Golleri 2. dakikada Dorukan da Sinik 14. dakikada Dorukan da Sinik ve 56. dakikada Serdar Dursun penaltıdan kaydetti değerli izleyenler yaklaşık 2 dakika önce. Gelişmeleri oldu mu yine siz bilgilendireceğiz değerli dostlar. Tüylerle bağlantısı bir bir kopuyor. Artık Rusya'ya uygulanmayacak değerli izleyenler. Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor. Artık Rusya'da uygulanmayacak. Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat'ta ordusuna Ukrayna'ya askeri harekat için talimat vermişti. Bu karar ardından başta AB olmak üzere birçok ülke Rusya'da yaptırım karar almıştı. Rusya'da uygulanan ambargoların ardından karşı hamleye geçerek misillemelerini duyurmuştu. Son olarak Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı devlet durumları e, yapılan oylamayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının artık Rusya'da uygulanmamasına karar verildi. Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir, bir kopuyor. Artık Rusya'da uygulanmayacak. Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat'ta ordusuna Ukrayna'ya askeri harekat için talimat vermişti. Bu kararın ardından başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Rusya'da uygulanan ambargoların ardından karşı hamleye geçerek misillemelerini duyulmuştu. Son olarak Rusya Federal Meclisi'nin artık kanadı devlet bulmasında yapılan oylama ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararlarının artık Rusya'da uygulanmamasına karar verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla birlikte Avrupa Birliği, AB ve Rusya arasındaki ilişkiler tamamen kopma evresine geldi. Rusya dengilerine yönelik aflem gelen yaptırımlar ve Avrupa Konseyi'nde söz hakkının kısıtlanmasını gerekçe göstererek 15 Mart'ta Avrupa Konseyi'nden resmen çekilmişti. Bu girişime bağlı olarak Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı devlet Dumasında bugün yeni bir karara imza atıldı. Devlet Dumasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının Rusya'da uygulanmamasına ilişkin yasa tasarısı milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Ruble ve Rus Bankası Detayı Kabul edilen yasa tasarısına göre, Rusya'nın, Avrupa Konseyi'nden resmen çekilme kararı aldığı 15 Mart tarihinden sonraki davalar Rusya tarafından kabul görmeyecek. Bu tarihten önce açılan davaları kazananlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar Rus mahkemelerine başvuru yaparak tazminatlarını alabilecek. Yasa tasarısına göre, tazminat ödenecek kişilere de Rus para birimi Ruble ile ve sadece Rus bankaları üzerinden ödeme yapılacak. Batıcı politikacıların Yasa tasarısının devlet plumasında kabul edilmesinden sonra açıklama yapan devlet pluması başkanı Vyacheslav Rolodin kabul edilen yasa tasarısını savunarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, batılı politikacıların elinde ülkemize karşı siyasi mücadelenin bir aracı haline geldi. Bazı kararları Rusya anayasası, değerlerimiz ve geleneklerimizle doğrudan çelişiyordu dedi. İlla Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akıl almaz kaza. 20 araç birbirine girdi. 2 ölü 40 yaralı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 0.2344'e kadar bu ekranlardayız. Değerli izleyenler. Vaka Nebati taktirde gündem olmuştu. Güldür Güldür'den şimdi altılı masas skeci geliyor. Güldür Güldür çok konuşulacak altılı masas keç geliyor. Muhalefet liderlerini takdir ettiler. Şov sevilen programı Güldür Güldür Şovlar'ın hazine ve Maliye Bakanı ürettiği Nebati skeci ardından şimdi altılı masas keç geldi. Güldür Güldür'ün altı muhalefet partilerinin liderlerinin takdirleri damga vurdu. Güldür Güldür Show'da çok konuşulacak Altın Masa skeci. Muhalefet liderlerini taklit ettiler. Çok min sevilen programı Güldür Güldür Show'dan Hazine ve Maliye Bakanı Müladdin Nebati skecinden sonra şimdi de Altın Masa skeci geldi. Güldür Güldür'ün yeni bölümüne Altın Muhalefet Partisi'nin liderlerinin taklitleri danışılacak. Çok TV'de 9 sezonlu ekranlarda olan Güldür Güldür Show'un yeni bölümü yine çok konuşulacak. Son dönemde gündeme dahil göndermeleriyle dikkat çeken programda geçtiğimiz haftalardaki bakan Nebati skeci büyük beğeni toplamıştı. Güldür Güldürçoğlu'nun 11 Haziran'da ekrana gelecek yeni bölümünün fragmanında adımasa skecinden görüntülere yer verildi. Programın yeni bölümünde sevilen oyuncular, D.P. Genel Başkanı Gültekin Uysal, C.D.P. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Temel Karamoğlu'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı taklit edecek. Güldür Güldürüm Bakan Muraddin Nebati skeci gündemde. Bakan Nebati'den bomba karar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yine Tülay Sükiyensiz pozul... Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0 -0 25 25.44'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. görüntüler türer pertiçi artık mucize lazım dedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Tülderperten görüntüler izleyenleri korkuttu. Boks maçında hay hayali rakibiyle yumruklaştı. Son dakika haberine göre sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Günaydın İçin spikeri ve hakemin şaşkın işini izlediği olay sonrası maç sonlandırıldı. Reng'in köşesinde yumruklarını savunan bu prensi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Spor. Spor. Diğer sporlar. Son dakika tuyla gülpercen görüntüler izleyenleri korkuttu. Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı. Son dakika Tüylen ürperten görüntüler izleyenleri korkuttu. Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı. Son dakika sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Güney Afrikalı boksör maç esnasında beyin kanaması geçirdi. Olayın gerçekleşme anı ise tüyler ülperten cinsten. Güney Afrikalı boksör simi soğutu rakibine üstünlük kurduğu sırada birdenbire hayali bir rakiple yumruklaşmaya başladı. Maçın spikerleri ve hakemin şaşkınlık içinde izlediği olay sonrası maç sonlandırıldı. Ringin köşesinde yumruklarını savuran Mutfelesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberleri. Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntüler izleyenleri şok etti. Güney Afrikalı boksör Simiso Mutfelesi ile siklet sistem WBF Afrika hafif siklet rumlan maçında karşı karşıya geldi. Maçın önüne Simiso Butelezi'nin hayali rakibiyle yumruklaşması geçti. Olay kısa süre içinde anlaşıldı ve herkesi yasa doğdu. Tam galip gelecekken beyin kanaması geçirdi. Maçın büyük bir üstünlükle önde götüren Simiso Butelezi, hattı art arda yumruklardan sonra rakibini ring dışına kadar gönderdi. Artık maçı kazanacağı kesin gözüyle bakılan Butelezi'nin hayali yumrukları herkesi şok etti. Güney Afrikalı boksörün o anlarda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hakem maçı bitirdi, hastaneye kaldırıldı. Rakibine attığı art arda yumruklardan sonra dışarı atan bu telezi, birdenbire kendi köşesine doğru yöneldi ve hayali rakibine yumruklar atmaya başladı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdik ve maçın galibi siklisiyle mutluluk ilan edildi. Bir mucizeye ihtiyacımız var. Maçın sona ermesiyle Simiso Mutfelesi acil bir şekilde en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede görev yapan bir doktor, Soetan Nivea verdiği demeçte, ''Durumu iyi değil, kritik. Beyninde kanama olduğunu öğrendik. Bir mücizeye ihtiyacımız var.'' dedi. Hastaneden yapılan açıklamada, Mutfelesi'nin beynine hasar veren darbeyi maçtan daha önce alma ihtimali olduğu üzerinde durulduğu belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.44'e kadar değerli dostlar. Mahkeme başkanı çelişkiyi yakaladı. Uygunsuz mesajları attı. Erkek arkadaşım görünce dedi. Müziyen cinayetinde sanığın kız arkadaşı konuştu. Sosyal medyadan dedi. İzmir'in Burcu ülkesinde eğlenceli mekanlarında Müziyenlik Yabancı Esen'in Öldürülmesiyle ilgili davada cinayet zanlısı Mehmet Ateş'in kız arkadaşı M.B. sana tanık olarak ifade verdi. M.B. Esen'in kendisini sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdü. Müzisyen cinayetinde sanığın kız arkadaşı konuştu. Sosyal medyadan. İzmir'in Kuca ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'in 42 öldürülmesiyle ilgili davada cinayet zanlısı Mehmet Ateş'in 25 kız arkadaşı Meyve'ye tanık olarak ifade verdi. Meyve, Esen'in kendisini sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdü. Olay, 4 Şubat 2022 günü saat 03.00 sıralarında Büyükler Mahallesi 337 sokakta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında müzisyen Şener Esen'i kanlar içinde yatarken vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince buca kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ateş hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in A.B.O.A hakkında tasarlayarak öldürmeye yardım etme ve S.C. hakkında da suçluyu kayırma suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, Kız arkadaşı Meyve'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Esen'i öldürdüğünü söyledi. Mehmet mesajları gördü. Sanıkların yargılanmasına bugün görülen duruşmayla devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu sanık ateşin yanı sıra müşteki avukatı Hasan Hüseyin Toros ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada Meyve tanık olarak dinlendi. Meyve, Esen'in kendisini sosyal medya ve mesaj yoluyla rahatsız ettiğini savunarak, 4-5 yıldır beni mesajlar rahatsız ettiği olmuştu ama önemsememiştim. Uygulsuz mesajlar atmıştı. Ciddiye almadım ama cevap da yazmadım. Olaydan bir yıl önce birkaç kez evimin önüne gelmişti. Ben de kendisini gönderdim. Beni rahat bırakmasını söyledi. Olay günü tekrar mesaj attı. Erkek arkadaşımla buluştu. Mesaj atmaya devam etti. Erkek arkadaşım mesajlara bakmak istedi. Ben de mesajı gösterip olayı anlatabileceğimi düşündüm. Mehmet mesajı açtı. Şener, görüşmek istediğini yazmış. Erkek arkadaşım da benmişim gibi konuşmaya başladı. Sonra ben Şener'i telefonla aradım ve hoparlörden konuştum. Beni rahat bırakmasını söyledim dedi. Çelişkileri reddetti. Mahkeme başkanının, ifadesindeki çelişkileri sorması üzerine emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyleyen Mehmet, Mehmet de konuşmaları duydu. Mehmet beni eve bıraktıktan sonra aradı ve Şener'in numarasını istedi. Erkek erkeğe konuşacağını söyledi. Numarayı verip vermediğini hatırlamıyorum. Emniyetteki ifademde uykudan uyanmıştım. Bir de ilaç kullanıyordum. O yüzden bu ifadelerin geçerlidir diye konuştu. Mahkeme başkanının Şener Esen ile sosyal medya üzerinden yazıştığını gösteren belgelerin olduğunu söylemesine de cevap veren meyve, hatırlamıyorum dedi. MB'nin ardından söz alan Esen'in avukatı Hasan Hüseyin Toros, sanığın ifadelerine katılmadıklarını ve baskı altında olduğunu düşündüklerini belirtti. Sanığın dinlenmesinin ardından heyet, para kararını açıkladı. Ateşin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, davayı 7 Temmuz tarihine erteledi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hala haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-44'e kadar değerli dostlar. Acil son yeterli otobüsünü tamam etmek isterken başına geldi değerli izleyenler. Tahmin etmek istediği yeterli otobüsünün altına kalan içi hayatını kaybetti. Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmeye çalışan teknik personel Erdoğan Bulut otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Tamir etmek istediği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti. Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmeye çalışan teknik personel Erdoğan Bulut 45 otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayı Saat 09.30 sıralarında Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Beykoz Kadıköy seferini yapan 15T hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe mevkiinde arızalandı. İETT personeli Erdoğan bulup, 45, arızayı gidermek için çalışma yaparken otobüsün altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılan bulup, Sağlık görevlilerince Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan Bulut, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Pencereden sarkan adamı... Ana haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık 23-44'e kadar değerli izleyenler. İlk maç Fenerbahçebe konu oldu değerli izleyenler. Fenerbahçe -Beko, Anadolu Efesi ilk maçta devirdi. İnege Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efesi 85-76 mağlup etti. Fenerbahçe Bebeko Anadolu Efesi ilk maçta devirdi. İnegöl Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Bebeko Anadolu Efesi 85-76 mağlup etti. Irniv'de Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko sahadan 85-76 galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, 3. maçta 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Basketbolda ikinci Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.44'e kadar değerli izleyenler. Bakan Soylu duyurdu yeni sınır kapısı açılacak dedi değerli izleyenler. Bakan Soylu duyurdu yeni sınır kapısı açılacak dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Rajkovi ile görüştükten sonra Ortak basın toplantısı düzenlendi. Kritik açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Rezmet Devleti'ne yeni bir kapı kurulması, bir köprü yapılması meselesi 5-6 yıl önce değerlendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik toplantı bir noktaya kadar gelindi. Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir kapı daha açılmış olacak ifadelerini kullandı. Bakan Soylu duyurdu. Yeni sınır kapısı açılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Raşko ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kritik açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Rezbe deresinde yeni bir kapı kurulması, bir köprü yapılması meselesi 5-6 yıl önce değerlendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik toplantıda bir noktaya kadar gelindi. Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir kapı daha açılmış olacak ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Boyko Raşko ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Komşu Bulgaristan ile çok sayıda ortak alanlarının olduğunu ifade eden Soylu, salgın döneminde ara verilen heyetler arası görüşmelere yeniden başladıklarını belirtti. Görüşmede sınır kapıları, göç, uyuşturucu, organize ve mali suçlarla mücadelenin görüşüldüğünü ifade eden Soylu, İlki Bakanlığı bugüne kadar imzaladığı anlaşmalar marjında ortaya konulan işbirliklerini yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti. Sınırlarla ilgili atılabilecek adımların gözden geçirildiğini, başarılı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti. Hem Bulgaristan tarafı hem bizler bu görüşmelerden çok olumlu olarak ayrılıyoruz. Türkiye'de üretim ve ihracatın artmasından kaynaklanan sınır kapılarındaki yoğunluk ve aynı zamanda Bulgaristan'ın sınır kapılarında yaptığı teknik düzenleme ile ilgili değerlendirmeleri ortaya koyduk. Ticaret Bakanımız yakın bir dönemde buradaydı. Hamza Beyli ve Kapıkule sınır kapılarındaki sürekliliğin nasıl sağlanabileceği hususunu gözden geçirdik. Bizden 5 gidiş var Kapıkule'de. Bulgaristan tarafında 2 gidiş var. İlk önce e çıkıyor. Yakın zamanda iki daha olması hususunda talebimiz oldu. Onu gözden geçirecekler. Büyükelçiliğimiz, Ticaret Bakanlığımız ve arkadaşlarımızın ortaya koyduğu çalışmalar çerçevesinde şu anda yaklaşık 30-35 kilometre olan tır kuyruğu 2-3 kilometrelere kadar düştü. İhracat açısından, ticaret açısından buradaki sürekliliğin devam edebilmesi önemli. Günlük geçişler en yüksek noktasında. Daha iyi bir noktaya gelebilmek için mutabakatımız ve takibimiz söz konusu olacak. Yeni sınır kapısı açılacak. Bakan Soylu, görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında ortak mutabakata vardıklarını, Bakan Yardımcıları Başkanlığı'nda ortak bir mekanizma oluşturacaklarını aktardı. İki ülke arasındaki konularla ilgili 6 ayda bir Bulgaristan ve Türkiye'de toplantılar yapacaklarını dile getiren Soylu, bu önemli bir adımdı.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 Tarihi ve kültürel bağların çok daha iyi noktaya taşınacağı adımı atmış oluyoruz değerlendirmesinde bulundu. Kornuk Eğitim işbirliği Mutabakat Zaptı'nın süratlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi konusunda adım attıklarını anlatan soydu, şunları kaydetti. Telefon dolandırıcılığı diye tarif edebileceğimiz, buradan Türk vatandaşlarına yönelik uzun zamandır gerçekleşen bir süreç söz konusuydu. Dolandırıcılar iyi bir operasyonla yakalandılar. Bu minimum düzeye indi. Bu da işbirliğimizin somut bir göstergesi olarak durmaktadır. Ukrayna ve Rusya meselesiyle göç meselesini değerlendirdik. Hem Ukrayna'dan gelen göçleri hem de Güneyimiz ve Doğumuzdan gelen göçler konusunda sıkı işbirliği içerisinde olma mutabakatımızı teyit ettik. 2016 Kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz ortak temas merkezimiz var. Bu merkezde önemli bir işbirliği ortaya koyuyoruz. Kapıkule'deki bu merkezde bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Göçmen kaçakçılığı ve diğer suçlar konusunda binlerce bilgi ve belge alışverişinde bulundu. Bu konuyu da tekrar değerlendirdik. Gerek terör örgütleri gerek organize suç örgütleriyle ilgili coğrafyamızda kaldığımız süreci değerlendirmiş olduk. Çok verimli bir toplantı geçti. Tır kuyruklarıyla ilgili meselenin bir noktaya gelebilmesi açısından Bulgaristan tarafı çok olumlu ve çözüme yönelik yaklaşım ve ortak irade ortaya koydu. Bulgaristan ve yeni sınır kapısının açılması, Ortak mekanizmanın harekete geçirilmesi ve yaşadığımız bir takım sorunların ortak çözülmesi yönünde fikir birliğine vardık. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk bakan koca duyurdu. NATO personeli Türk. Ana haber bütterimiz devam ediyor yaklaşık 20-44'e kadar değerli dostlar. Bakan nebati duyuldu Mayıs ayında, dedi değerli bakan nebati hazine nakit dengesi Mayıs'ta fazla verdi, dedi. Hazine Maliye bakan ürettiği nebati hazine nakit dengesinin Mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdiğini açıkladı. Bakan nebati bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir, ifadelerini kullanırız. Bakan Nebati, hazine nakit dengesi Mayıs'ta fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Murettin Nebati, hazine nakit dengesinin Mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdiğini açıkladı. Bakan Nebati, bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Hazine Maliye Bakanı Murettin Nebati, Ocak-Mayıs dönemi hazine nakit dengesiyle ilgili son verileri paylaştı. Bu sonuçlar mali disiplinin göstergesidir. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Nebati, bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünya Bankası'ndan uyarı geldi. Benzin fiyatlarında rüzgarı tersi... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, 23.44'e kadar değerli izleyenler. sırtını alıp karşıda Görenler inanamadı. Takdir edip alnından öperim dedi. Zeytinburnu'ndaki hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Apartman kapısını çaldı. Değerli izleyenler, Zeytinburnu'nda bir apartmanın demir kapısını söktüktükten sonra hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin demir kapıyı farklı günlerde iki parça halinde çaldığını söyleyen bir apartman sakini ''Hele olsun görürsem takdir edeceğim.'' deniz. Zeytinburnundaki hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Apartman kapısını çaldı. Zeytin burnunda bir apartmanın demir kapısını söktükten sonra sırtına alıp kaçan hırsız, güvenlik parçaları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin demir kapıyı farklı günlerde iki parça halinde çaldığını söyleyen bir apartman sakini, ''Helal olsun.'' ''Görürsem takdir edeceğim'' dedi. Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu çırpıcı mahalde bulunan bir apartmanda önceki gün öle sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli kişi kimsenin etrafta olmadığından emin olduğu anda apartmanın demir kapısını söktü. Sokaktan geçenleri kontrol eden şüpheli, sırtına aldığı demir kapıyla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra apartman sakinleri kapının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameraları izlendiğinde demir kapının şüpheli bir kişi tarafından çalındığı anlaşıldı. Apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı kamerada. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde, şüpheli kişi kaçarken kimseye yakalanmamak için çöp atmaya giden vatandaşın sokaktan geçmesini bekliyor. Söktüğü demir kapıyı sırtlayan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Apartman kapısının çalındığını fark eden Cemil Misto, Dün ölen saat 13'de eve eşya getiriyordu, kapı vardı, 14'te tekrar eve geldi, kapı yoktu, arkadaşa söyledi, burada kamera var, ben dedim bakalım, mecbur başka kapı takacağız dedi, helal olsun, görsem takdir edeceğim. hırsızın kapıyı farklı günlerde iki parça halinde çaldığını söyleyen Abdülhekim Tuğç, arkadaşlar ve komşular görmüş, bizim kapı yok, şaşırdık zaten, bir kapının bir parçasını almışlar, çeyi almışlar. Helal olsun, görsem takdir edeceğim. Vallahi alnından da öperim. Birini almış, gelmiş ikincisini de almış dedi. Bir gün kepenkleri de sökerler. Kim önce birini almış, Öteki gün gelip diğerini almış. Apartman sakinleri aşağı gelip sordular. Biz de kamera kayıtlarına baktık. Vallahi bu olaylar zeytin burnunda çoğaldı. İki İlk sefer daha gördük. Yarın bir gün kepentleri de sökerler. Kapıyı da alırlar. Artık polisimi arayalım. Kimi arayalım bilmiyoruz şeklinde konuştu. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Acı son. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23. 23. 44. Değerli izleyenler. Dünyada sayıda Türkiye'de ilk değerli izleyenler bu sözlerle doyuruldu. Bursa şehir Hastanesi'nde gerçekleşen bir ameliyatta Türkiye'de bir ilk defa karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşıldı ve hastanın tedavisi yapıldı. Kalbinde dedik bulunan hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılıp Deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Transhepatik ASD adı verilen yöntemle yapılan başarılı tedavi Sağlık Bakanı Fardin Koca, fiyatral hesabından dünyada sayılı Türkiye'de ilk başıyla duyurdu. Dünyada sayılı Türkiye'de ilk bakan koca duyurdu. Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir ameliyatta, Türkiye'de ilk defa karaciğerde açılan tünelle kavga ulaşıldı ve hastanın tedavisi yapıldı. Kalbinde delik bulunan hasta, kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşıldı. deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Ranslepatik ASL adı verilen yöntemle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dünyada sayılı, Türkiye'de ilk başlığıyla duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatta, Kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılı, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi açıklamasıyla birlikte video paylaştı. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturdu. Videoda Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. 35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti. Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim klinimizde de kasıt damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık. Radyolojik olarak tetkik ettiğimizde, Vücudun anatoplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirtti. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturdu. Bu tünel vasıtasıyla kalpteki delik, kardiyoloji ekibiyle kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sana... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 20 e kadar. Bu arada dolar e, 16.75'e günü yükselişle kapattı altın 998,00'e günü yükselişle euro 1,99'da ve İstanbul borsası günü 2.640'e günü yükselişle kapattılar değerli izleyenler. Türkiye'den sert tepki geldi. Reddediyoruz denildi. Son dakika beni diyor Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki geldi. Reddediyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki ön yargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz denildi. Son dakika. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki. Reddediyoruz. Son dakika haberi, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz denildi. Son dakika, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun, AB Türkiye raporun neye tepki göstererek aklimsı ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Admin 2020 Türkiye raporu değerlendirildi. Renk ediyoruz. Açıklamada APNİN tavsiye kararının niteliğinde olan raporunun 7 Haziran 2022 tarihinde AB Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılarak ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken APNİN'si ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek raporda ön yargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin APNİN öncelikli beklentisinin, Dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesi olduğunun kaydedildiği açıklamada, buna karşılık Apli'nin bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takındığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Terör örgütü üyelerinin AB içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi insana gösteren Apli'nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AB böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenilirliğini yitirmiştir. Bu nedenle, raporda yer alan ülkemize dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Türkiye'nin Aten beklentilerinin tüm AB kurumlarının Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması, güç işbirliği kapsamında özellikle gönüllü insani geri kabul planının hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu konularda atılacak adımları teşvik etmek yerine Türkiye'yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu rapor aklın gerçeklerden kopup, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece aklin itibarını zedelemektedir ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.44'e kadar değerli izleyenler. Haberde evet. alanı medleyin ikinciyi Düzeye çıkarıldı değerli izleyenler. ABD'de maymun çiçeği virüsü alarmı verdi. Siyahat uyarısı ikinci düzeye çıkartıldı. ABD asla kontrol ve önleme merkezleri maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarısı se seviyesini gelişmiş önlemlerin uygulanmasını öngören, iki, öng öngören ikiye çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde maymun çiçeği virüsü alardı. Seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, CDC, maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, gelişmiş önlemlerin uygulanmasını öngören ikiye çıkardı. Dükleyin yapılan açıklamada, seyahat edecek vatandaşlar için maymun çiçeği virüsünün yayılmasına karşı uyarı seviyesinin ye çıkarıldığı belirtildi. Bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi. Açıklamada, genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız uyarısı yer aldı. Cübdin salgın hastalıklarına karşı üç tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor. Birinci düzeyde uyarı için olan önlemleri uygulayın denirken, ikinci düzeyde gelişmiş önlemlerin uygulanması, üçüncü düzeyde de vatandaşlardan zorunlu olmayan seyahatlerden kaçılması isteniyor. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Alman istihbarat raporu ortaya çıkardı. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.44'e kadar değerli izleyenler bu ekranlarda makronun sözleri Zelenski'yi kızdırdı değerli izleyenler. Macron'un sözleri Zelenski'yi kızdırdı. Gerçekten anlamıyorum. 8 yıldır bizi öldürüyorlardı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dikkat çeken açıklamaların yankıları sürüyor. Kısa bir süre önce Macron Rusya'yı küçük düşürmeme yönünde bir çağrı yapmıştı. Bu çağrı Ukrayna Devlet başkanı Zelenski'yi kızdırdı. Zelenski Macron'a Rusya'nın aşağılanması 8 yıldır bizi öldürüyorlar sözleriyle tepki gösterdi. Madron'un sözleri Zelenski'yi kızdırdı. Gerçekten anlamıyorum, 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Madron'un dikkat çeken açıklamalarının yankıları sürüyor. Kısa bir süre önce Macron, Rusya'yı küçük düşürmeme yönünde bir çağrı yapmıştı. Bu çağrı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi kızdırdı. Zelenski'yi Madron'a, Rusya'nın aşağılanması... 8 yıldır bizi öldürüyorlar sözleriyle tepki gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında, Rusya ve Ukrayna ile ilgili açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir kez daha çok konuşulacak açıklamalar gelmişti. Rusya'yı küçük düşünmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim ifadelerini kullanan Macron, ara rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti. Madron'un Rusya'yı küçük düşürmemeliği sözlerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tepki geldi. Zelenski'yi, yaptığı açıklamada, Madron'un batıya Rusya'ya küçük düşürme ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı. Rusya'nın aşağılanması, 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Madro'nun 2014'ten Uyan'a Donbass'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenski'yi, ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması. Sekiz yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz, ifadesini kullandı. Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor. Zelenski'yi, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri Vladimir Putin'le yüz yüze yapılması gerekiyor diye konuştu. Bazı batılı müttefiklerin ki evin katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenski'yi, Ukrayna'nın egemenliği için batının desteğine ve batının sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı değerlendirmesine bulundu. Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir açıklamasına da tepki gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce de Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bu açıklamalara da bir tepki gelmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarihsel bir takım sebeplerle birbirine yakınlar ancak Rusya ve Ukrayna'nın kardeş olma efsanesi 2014 yılında Kırım'ın işgaliyle bozulmaya başladığı ifadelerini kullanarak sözde Rusça konuşanları korumaya geldiler ama 8 yılda 14.000 Ukraynalı'yı öldürdüler. Bu efsane Rusya'nın Şubat ayında füze göndermeye başlamasıyla tamamen bitmiştir demişti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinen Nikolenko, kardeş dediğin çocukları öldürmez, insanları kurşunlamaz, Kadınlara tecavüz etmez ve kardeş olarak gördüğü milletin evini yıkmaz. En acımasız düşman bile savunmasız insanlara bunu yapmaz. Kardeş halk ifadesini kullanmak için hiçbir sebep yok ifadelerini kullanmıştı. A ile Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.44'e kadar değerli dostlar. Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum deyince İbo'ya yanıtı sosyal medyada gündem oldu değerli izleyenler. İlyas Salman ve İbrahim Tatsiz arasında geçen diyalog gündem oldu. Nerede yattın değil kiminle yattığın önemli dedi. Sosyal medya şişemin usta oyuncusu İlyas Salman'ın anlattığı İbrahim Tatsiz anasını konuşuyor. İlyas Salman katıldığı bir yayında İbrahim Tatsiz ile arasında geçen diyalogu paylaşınca gündem oldu. Salman nerede ya yattı? Yattığın değil kiminle yattığın önemli sözcük sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında gittir. Magazin Magazin güncel. İlyas Salman ve İbrahim Tatlıses arasında geçen diyalog gündem oldu. Nerede yattığın değil kiminle yattığın önemli. İlyas Salman ve İbrahim Tatlıses arasında geçen diyalog gündem oldu. Nerede yattığın değil kiminle yattığın önemli. Sosyal medya çamurun usta oyuncusu İlyas Salman'ın anlattığı İbrahim Tatlıses anısını konuşuyor. İlyas Salman katıldığı bir yayında İbrahim Tatlıses ile arasında geçen diyaloğu paylaşınca gündem oldu. Salman'ın nerede yattığın değil kiminle yattığın önemli sözü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Banker bir rol, Çiçek, Abbas, Kibar Feyzo gibi efsanevi yakınlarda rol alan usta oyuncu İlyas Salman sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu İlyas Salman, İbrahim Tatlıses ile arasında geçen bir diyalog anlattı. İlyas Salman katıldığı bir programda Tatlıses ile konuşmasından bir kesiti paylaşınca sosyal medyada bu video paylaşıma girdi. İlyas Salman Tatlıses'in vurulmadan önceki dönemde kendisini yayına davet etmek istediğini ama ayağına çağırmanın hoş olmayacağını düşündüğü için de kameralarla evine geldiğini anlatarak şunları söyledi. İbo bana ben dedi, paramın hesabını yapacak bir matematikçi bulamıyorum. Sen Bostancı'da sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında oturuyorsun. Dedim ki, bak İbo dedim, bana desen dedim, ahır mı daha rahatlı kral dairelerimi seçemem dedim. İnsan uyuduktan sonra duvarları göremiyor. Nerede yattığın değil, kiminle yattığın önemli. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Suri Suribora... var. Ana haber devam ediyor yaklaşık 23.44'e kadar değerli dostlar. Uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmemişti. Büyükşen çiftli cinayetinde yeni gelişme yaşandı değerli izleyenler. Uzun süre Türkiye gündeminden düşmeyen Büyükşen e, çiftli cinayetinde yeni gelişme çıktı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çiftli cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da 4 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftli cinayetiyle alakalı hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameler, Tuklu Sanaklar, Abdullah Başdemir, Sevgilisi Esra Taş, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile onlara yardım eden ve tuksuz yakalanan Zekreya Okşen işin ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilmiş. Uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Büyükşen Çifti Cinayeti'nde yeni gelişme. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Büyükşen çiftçi Cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da 4 yıl önce öldürülen Necla, 54, ve Metin, 55, Büyükşen çifti cinayetiyle alakalı hazırlanan İddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir, sevgilisi Taş, cinayeti işlediği önüne sürülen Ertuğrul Çelik ile onlara yardım eden ve tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen için ikişer kez ağırlaştırılmış münefet hapis cezası istendi. Korkunç olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftini ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen, 24 de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, Jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Mecla Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numure Hastanesi'ne kaldırıldı. 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alınmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonlu Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Tanrı'nın <gülüyor> ve Mustafa Okşen tutuklandı. Tutuklanan <gülüyor> Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yetiştirdi. Hastan öldürmeye yardım etme suçundan tutuklu olan Zekeriya Oğuşen, tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından 4 Şubat'ta tahliye edildi. Soruşturma kapsamında olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in, o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, kiralık katil olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma süre... Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yine soruşturma kapmasında gözaltına alınan ve Cumra'da bir tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik, 47, sevk edildiği mahkemeci 22 Nisan 2022 tarihinde tutuklandı. İddianame kabul edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş Hazmettilen olarak tasarlayarak adam öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış münebbet hapis, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında da yine tasarlayarak adam öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış münebbet hapis ile onlara yardım eden ve tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen'e de aynı suçtan iki kez ağırlaştırılmış münebbet hapis cezası istenildi. Dört kişi hakkında nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihbar suçlarından da ayrıca üç er yıla kadar yargılanmaları talep edildi. Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca, Büyükşen Çifti'nin kızları Düşra Büyükşen'i yaraladığı için de basit yaralama suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmediler. Hazırlanan 128 sayfalık iddianamede şükleri 4 kişinin de suçlarını kabul etmediği görüldü. İddianamede Esrataş'ın, evli olan Hüseyin Kail ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinden sorumlu tuttuğu Hüseyin Kail'in anne ve babasını öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirtildi. Mangal yapmışlar. Zekeriya Okşen'in de Hüseyin Kaan'ın ailesinin adresini taşa tarih ettiği ve Esrataş'ın da Abdullah ile paylaştığı, aynı günün sabahında çevrelerindeki kişilere öldürme olayıyla alakaları olmadığı kanaati uyandırmak, Yine olay saatinde olay yerinden başka bir yerde bulunduklarına yönelik şahitlik etmelerini sağlamak amacıyla APA mahallesinde bulunan Selçuk Üniversitesi'ne ait sosyal tesiste mangal organizasyonu yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi. İddianabe'de Abdullah Başdemir'in uzun yıllardır tanıdığı ve aynı zamanda sözde mangal organizasyonunun yapıldığı sosyal tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik'i Hüseyin Kaan'ın anne ve babasını öldürmek için azmettirdiğine yer verildi. Çelik'in olay günü Abdullah Başdemir'den aldığı adres tarifi üzerine İsmil mahallesine gittiği, Giderken de güvenlik kameralarına yakalanmamak için mahallenin girişi olan çok sayıda ara yoldan birini kullandı. Cep telefonunu yanına almadı ve adresi karıştırıp Büyükşen çiftinin evine girip çifti öldürdüğü anlatıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Eğer izleyenler bu haberimizle <gülüyor> Ana haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a beklerir. Sizinize yer alan reklamları tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diye de iyi akşamlar görüşürüz.